Esselamün Aleyküm ve Rahmetullah kardeşim Bugün de size tövbe namazını size söyleyeceğim ve tövbe namazı nasıl kılınır ve söylediğin dualar ne bunları size söyleyeceğim Öncelikle Tövbe namazını Niyet ettim Allah rızası için tövbe namazı diyerekten Niyetinizi ediyorsunuz Belirli bir saatlerle alakalı bir şey yok istediğin saatte tövbe namazını kılabilirsin. Aynı şükür namazı nasılsa aynı o şekil. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ee, Evvabin namazı diye bir namaz var. O da bir nevi tövbe namazına geçiyor. Akşamla yatsı namazı arasında olan bir e, namaz. 6 rekatlık bir namaz oluyor. Bir de şunu e, belirtmek istiyorum. E, nafile namazlar genelde 2 rekat diye biliyorum. Bir de yani daha hayırlı olmasını istiyorsanız iki rekat iki rekat namaz kılarsanız daha iyi olur hem en azından rekatları bazen bazı arkadaşlarımız nefis olur şeytan devamlı sizle uğraşır devamlı sizden karıştırır yani rekatları karıştırmaya çalışır zaten bu rekatlar ilk başlayanlar namaza ilk başlayanlar için rekatlar karıştırılanlar vardır illa çünkü ilk zamanlar ben de karıştırmıştım namazları. Şeytan biniz bizimle devamlı uğraşıyor ve namaz kılarken rekatları karıştırıyoruz. Bununla ilgili size çözümleri de söyleyeceğim. Bir, sadece bir çözüm var zaten. Onu ilerleyen e, videolarda sizlere belirteceğim. İşte iki rekat iki rekat kılarsanız sizin için daha hayırlı olur arkadaşlar. Öncelikle işte niyet ettim Allah rızası için tövbe namazını kılmaya diyerekten başlayacaksınız. Bu nabila namazları zaten bizim ee, kaza namazlarımız oluyor. Bilginiz olsun. <gülüyor> yani eğer kılamadığınız bir namaz varsa geçmişte o namazların üzerine eklenmiş oluyor Rabbimizin izniyle. Rabbimizin verirse çünkü her şey Rabbimizin izniyle olur. O cennet onun istediğine cennetine sokar. İstediğini cennetine sokmaz. Bu böyledir. Yani siz ne kadar oruçta tuttuğunuzu namazla kılsanız isterseniz bin tane namaz kılın isterseniz bin tane oruç tutun Hiçbir şekilde Rabbim eğer kabul etmezse o ne namaz, ne namaz olur, ne oruç, ne oruç olur. Niyet ettim Allah rızası için tövbe namazını kılmaya diyerekten başlarsınız. İki rekat olarak bir namazınızı kılarsınız. Aynı normal namaz gibi sabah namazı nasıl kılıyorsanız aynı aynı o şekilde. Değişen bir şey yok. Yani söylemde olan burada niyet ama biliyorsanız, belirli dualar biliyorsanız o duaları da okuyabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. İşte başlarsınız, işte namaz bittikten sonra ben şu duayı söylüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. 99 ismin en güzel olan, en yüce olan, en merhametli, en esirgeyen, en bağışlayan, en şefkatli, her şeyi bilen ve gören, hükmünde hikmet sahibi olan, kendinden başka ilah olmayan, her şeyin en hayrını, en hayırlısını bilen, Er-Rahman olan, Er-Rahim olan, El-Melik olan, El-Kuddüs olan, Es-Selam olan, El-Mümin olan, El-Müheymin olan, El-Aziz olan, El-Cabbar olan, El-Musavvir olan, El-Gaffar olan, El-Kahhar olan, El-Kerim olan, El-Haluk olan, El-Bari olan. Allah'ım Celle Celalüm isminin hürmetine, Errahman rahman isminin hürmetine, Er-Rahim isminin hürmetine. Ey Melik isminin hürmetine, El Kuttus isminin hürmetine, Es selam isminin hürmetine, El Mümin isminin hürmetine, El Müheymin isminin hürmetine, El Aziz isminin hürmetine, El Cabbar isminin hürmetine, El Musavir isminin hürmetine, El Gaffar isminin hürmetine, El Kahhar isminin hürmetine, El Kerim isminin hürmetine, Ey Halık isminin hürmetine Ey bari isminin hürmetine, Sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed Peygamberimizin yüzü, suyu, nuru hürmetine, Emrindeki olan Nebilerin peygamberlerinin hürmetine, Dört Halifenin yüzü, suyu, nuru hürmetine, Emrinde olan meleklerin yüzü, suyu, nuru hürmetine, Cennetteki Bahtiyar kullarının yüzü, suyu, nuru hürmetine, Emrinde olan canlı ve cansız varlıkların yüzü, suyu, nuru hürmetine, Cennetin ve ahiretin, güzelliğin kokusunun nurun hürmetine, Mekke'nin, Medine'nin, Kabe'nin nurun hürmetine, Cuma mübarek ayının hürmetine, Ramazan ayının hürmetine, Haram aylarının hürmetine, Şehitlerimizin hürmetine, Allah'ım sen affetçisin, Affetmeyi seversin, Sen merhametlisin, Allah'ım, Bilerek ya da bilmeyerek bir güneşlediysem, bilerek ya da bilmeyerek sana şirk koştuysam, Allah'ım sen affetçisin, affetmeyi seversin, sen merhametlisin, sen esirgeyensin, sen bağışlayansın, sen şefkatlisin Allah'ım, Allah'ım. Her şeyi bilen ve gören sensin. Hükmünde hikmet sahibi olan sensin Allah'ım. Senden başka ilah yoktur Allah'ım. Bilirim Allah'ım. Her şeyin en hayrını, en hayırlısını sen bilirsin Allah'ım. Allah'ım sen el-Rahman'sın, sen el-Rahim'sin, sen el -Rahman'sın. sen el-Kuddü'sün, sen es-Selam'sın, sen el-Mü'min'sin, sen el-Müheymin'sin, sen el-Aziz'sin Allah'ım. Allah'ım sen benim günahlarımı affeyle Allah'ım. Allah'ım seni tesbih eder, seni tenzih ederim Allah'ım, Allah'ım sen benim günahlarımı affeyle, sen benim günahlarımı bağışla, sen beni affet ya Allah'ım, sen beni bağışla ya Rabbim Allah'ım sana sonsuz kere şükürler olsun, hamdolsun ya Rabbim La ilaha illallah, Muhammeden Resulullah, ve la havle ve la kuvveti illa billahil ve azim Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Allahümme salli ala seydina Muhammedin ve ala ali seydina Muhammed. Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Allah'ım sana şükür olsun sana hamdolsun ya Rabbim. El Fatiha. Evet arkadaşlar. Dualar bunlar. Benim dileklerim bu kadar. Şimdilikten kendinize iyi bakın. Allah'a Allah'a emanet olun diyorum. Selamün aleyküm ve rahmetullah